Bir çıkışın kesik sürekli çalıştırılmasıydı. Tamam mı sorunuz? Burada bana gelen cevaplar arasında yapılan en çok rastladığım hata şu. Input 0.0'ı stopu koyuyor. Input 0.1 diyor evet. veya 0.2 sürekli 0.2 diyelim. Ondan sonra getiriyor. Bu 0.0'ı çalıştırıyor. Diyor ki hocam diyor, bu, diyor, bu mühür diyor, Q0.0 Hocam diyor, şu butona diyor input 0.1'e kesik çalıştırıyor diyor. En çok yaptığın zata buydu. Beyler 0 0 0 bastın, tamam, Q0-0 çalıştır, mühürledi, çalışmasını sürdürüyor ama şu input 0.1'e bastığınızda Q0.0 çalışıyor ve bura kapanıyor. Aynen. Tamam mı? Yani pil bastığını buradan çalıştırıyor ama yeni şeklinde değil. bu sefer akım yolu burası oluyor bir şekil şey. böyle kesik sürekli çalıştırılmaz kesik sürekli çalıştırırken piyaside iki türlü bir yöntem var eğer akımla mantığıyla gidecek olursanız yardımcılığı kullanmak zorundasınız yardımcılığı kullanmak zorundasınız yok eğer piyasinin kendi özelliklerini <gülüyor> yani kullanabiliyorsanız, yardımcı olarak kullanmanıza gerek yok. İlk bir yardımcı olarak kullanarak yapalım. Eğer, yardımcı olarak kullandığınızda input 0.0 benim neyimdi? Stop'umdu. Sürekli olan input 0.2 idi. Getiriyorum, bir memory bit 0.0'ı çalıştırıyorum. Memory bit 0.0'la da payım yürüyordum. Tamam mı? Tamam. Peki, bu memoribik ne yapıyor? Geliyor. Benim gerçek çıkışımı çalıştırıyor. Yukarıya bakın, Apple 02'ye basarsanız M0.0 çalışır mühürler, sürekli çalışır. Apple 0.0'da da durun. Burayı kapatın, çünkü 0.0'da kendi çalıştığı süre içerisinde yani sürekli olarak çalıştırın. Bunun haricinde, bir de kesik çalıştırmak istiyorsanız buraya bir tane input 0.1 gibi kesik butonunu atarsanız Q0.0'ı çalıştırır. Burada mühürleme söz konusu değildir çünkü bu merkez çalışmayan başka bir network'teki eleman. Tamam mı? <gülüyor> bu manda mantığıyla zaman zamanki çözüm. Bir de diğer kendi özelliklerini kullanalım. <gülüyor> input 0.1 kesik Bak buraya Input 0.2 Sürekli gelsin ikisi de set evet. 0.0'ı Setlesin birbiri Kesik de çalıştırdı bakın Sürekli de çalıştırdı Tamam mı? Ama kesikten ne istiyorum ben? Bak Burada Sürekli çalışmada Setledi Kesik çalışmada Setledi Kesik çalışmadan ne istiyorum? Butona bastığım sürece çalış. Butonun elini çektiğim zaman Dur. dur. O zaman burada o eşit evet. ne kontağını kullanıyorsunuz? Kesiye input 0.1 bir kesiğimiz. Ne kontağını koyuyorsunuz? Evet. Evet. Ne kontahtaki 0.0'ı evet. reset diye girdik. Ne oldu burada? Yukarıda <gülüyor> kesiye de bassam, sürekliye de bassam setlendi. Ama aşağıdan kesikten elini çekerken ne konta ile yani butonlar elini çektiği zaman reset etti Yani input 01 sadece butona bastığınız sürece çalıştı Ben hani sizin e, derinci soruda yaptığınız hata buydu Darbe şartlarında yaptığınız hata buydu Bakın bastım ikisi ses setledi ama butonlar elini çekerken resetledi Başka bir yapılacak olay ne? Stop'a bastırdı dursun stop ile input 0.0'dı Stop ile aynı şekilde 0.0'ı resetlesin de تمام no?